Bugün 28 Temmuz 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay saat 3.54'te Plütonla yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek günün erken saatlerinde ay kapanan fazla ve boşlukta olacak önemli iş ve görüşmeler yerine bu saatleri sakin kalarak dinlenerek tefekkürle geçirebiliriz ay sabah 9.35'te Aslan Burcu'na geçecek yeni ay fazındaki ay akşam 20:53'te Güneş ile birleşecek ve 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ayda olacak Ateş elementinin sabit nitelikli Burcu Aslan, Zodyak'ta 5. evi yönetir. Yöneticisi hayat kaynağımız Güneş sayesinde yüksek yaşam enerjisi, özgüven, yaratıcılık kazanır. Kişisel arzu ve hedeflerimiz, yeteneklerimiz, aşk, romantizm, çocuklar, sanat, eğlence, oyun ve organizasyonlar, ün, şöhret ve liderlikle ilgili kavramlar yeni ayın konuları arasında olabilir ve önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelebilir. Kişisel arzu ve hedeflerimiz için rahatlıkla eyleme geçebilir, girişimlerde bulunabiliriz. Kabuğumuzdan çıkmak, kendimizi daha fazla göstermek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Yaşamın keyifli, eğlenceli yanları da bizi daha fazla çekebilir. Geçtiğimiz 11 Mayıs'ta Koç burcuna geçen Jüpiter bugün retro harekete geçecek. Jüpiter 27 Ekim'de tekrar Balık burcuna geçiyor. 29 Kasım'da retro hareket sona erecek ve Jüpiter Balık burcunun son derecelerinde ilerleyerek 20 Aralık'ta tekrar Koç burcuna geçecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.